Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. Bugün sizlere Pomodoro tekniğinden söz edeceğim. Pomodoro tekniği zaman yönetiminde kullanılan bir teknik. Francesco Cirillo tarafından yıllar önce keşfedilmiş, Pomodoro tekniğini kullanarak daha mı çok çalışıyoruz? Hayır. Aynı süre çalışıyoruz ama daha fazla iş hallediyoruz. Pomodoro tekniğiyle çalışmaya başladıktan sonra işleri daha kısa sürede bitirdiğimiz için kendimize, arkadaşlarımıza, ailemize ve hobilerimize daha fazla zaman kalıyor. Pomodoro tekniği kısaca 25 dakika çalışma, 5 dakika mola şeklinde periyodik olarak ilerleyen bir metot. Yani aslında çok kolay. 25 dakika çalışıyorsunuz, 5 dakika mola veriyorsunuz, sonra bir daha 25 dakika çalışıyorsunuz. Ben bu tekniği ilk öğrendiğim zaman demiştim ki, ya 25 dakika nedir ya? 25 dakikada hiçbir şey halledemeyiz. Düğmeye basarsın, sonra bitti diye zil çalar. Çünkü bir çalışma periyodunun 25 dakika olması bana çok kısa gelmişti doğrusu. Okullara bakıyoruz, mesela dersler 40 dakika ya da 45 dakika. Daha önceden mesela zamanımı planlarken hep 1 saat üzerinden giderdim. Yani 1 saat çalışma, 5 dakika mola, 1 saat çalışma, 10 dakika mola gibi. Dolayısıyla 25 dakika bana çok kısa gibi geldi ve hiçbir iş halledemeyecekmişim gibi düşündüm. Ama bunu uygulamaya başladıktan sonra gerçekten o 25 dakikada odaklı çalıştığım için hem çok iş halledebildiğimi gördüm, hem de 25 dakikanın sonunda Zihinsel olarak özellikle o kadar çok e, yoruldum ki 5 dakika molaya ciddi anlamda ihtiyaç duydum. Dolayısıyla bu neden 20 dakika değil de 25 dakika, neden 30 dakika değil de 25 dakika bunu çok net bir şekilde kendi hayatıma uyguladığımda anlamış oldum. Tekrar etmem gerekirse Pomodoro'da kısa kısa çalışıyoruz ve molalar vererek zihnimizi dinlendiriyoruz. Aslında çok basit. Ama tabii ki bunun belli kuralları var. Kural 1. Bütün bildirimleri kapatıyoruz. Oh no. E-mail, Slack, WhatsApp, Instagram... Oh no, no, no, no, no. Bütün bildirimler kapalı olacak. Neden? Çünkü bildirimler açık olduğu zaman hiçbir şekilde odaklı çalışamıyoruz. Bildirimler sadece ekranda bile görünse hiç bakmasak bile, cevaplamasak bile, okumasak bile dikkatimizi çok ciddi şekilde dağıtıyor. O yüzden benim bütün bildirimlerim kapalıdır. Çalışırken de kapalıdır. Eve gittiğimde de kapalıdır. Ne zaman istersem o zaman telefonu açıp bakarım. Ama bildirimlerin beni sürekli rahatsız etmesine izin vermem. Bu teknikte de en önemli şey Odaklı çalışmak olduğu için bütün bildirimlerin kapalı olması çok çok önemli. Kural 2. Telefonu sessize alıp mümkünse uzak bir yere koyuyoruz. Çünkü 25 dakikalık çalışma periyodunda maalesef telefonlara cevap vermek de yasak. Vereceğimiz 5 dakikalık molada işte bildirimlere bakabilirsiniz, mesajları cevaplayabilirsiniz, işte gelen telefonlara cevap verebilirsiniz, kalkıp kısa bir yürüyüş yapabilirsiniz ve benzeri. Ama bu 25 dakika içerisinde e, hiçbir şekilde odağınızı dağıtmadan çalışmanız gerekiyor. Aslında Pomodoro'nun temel kuralı budur diyebilirim. Kural 3 sadece bir iş üzerinde çalışıyoruz. Yani 25 dakikayı başlattıktan sonra bir yandan e-maillerime cevap vereyim, bir yandan raporu okuyayım, bir yandan strekten mesajlara cevap vereyim. Böyle çalışmıyoruz. Eğer böyle çalışırsak o 25 dakikanın Normal gün içerisinde geçen herhangi bir 25 dakikadan hiçbir farkı kalmaz. Burada önemli olan tekrar ediyorum odaklı çalışmak. Bu yüzden bir tane iş belirliyoruz. Mesela rapor mu okuyacağım? Sadece o raporu okuyayım, okuyorum. Veya bir iş planımı yapacağım. Sadece plan üzerinde odaklanıyorum ve plan üzerinde çalışıyorum. 25 dakika bitene. Kadar. Bütün bunları sağladıktan sonra bütün bildirimleri kapattık, telefonu uzağa koyduk ve iş listemizden yapacağımız işi seçtik. Düğmeye basıp 25 dakikayı başlatıyoruz. Bunun için ne bileyim bir alarm kurabilirsiniz ya da küçük küçük aplikasyonlar var. Bazılarının linkini aşağıda açıklama bölümüne ekleyeceğim kendi kullandığım aplikasyonları. Onları kullanabilirsiniz ve 25 dakikayı böylece başlatıyoruz. 25 dakika boyunca tek bir iş üzerinde çalışıyoruz. Böyle de bir dönüp kaç dakika kaldı? Üç dakika mı çalıştım? Beş dakika mı çalıştım? Bunu yapmıyoruz. Zil çalına kadar herhangi başka bir şeye bakmıyoruz yani. Zil çalınca beş dakikalık molayı veriyoruz. Dediğim gibi molada kalkıp bir yürüyüş yapabilirsiniz. Ben genelde masamdan kalkmayı tercih ediyorum, bir ufak bir yürümeyi tercih ediyorum. Çünkü uzun süre oturarak çalışmak da yine insanın modunu ve performansını düşürüyor bence. Yine bir hani vücudumuza bir kan dolaşımı olsun, o da iyi bir şeydir. Arada telefon geldiyse telefonlara cevap veriyorum. İşte WhatsApp'a bakıyorum, Instagram'a bakıyorum, orada işte ne bileyim bir insanlara laf çarpıyorum falan. Böyle takılıyorum 5 dakika sonra. 5 dakika bittiği zaman geri dönüp tekrar işimin başına geçiyorum. Çok kolay. Her zaman yapabilirsiniz. 1 saat çalışma zamanınız varsa da yapabilirsiniz. 5 saat çalışma zamanınız varsa da yapabilirsiniz. Peki pomodoro tekniğinin e, nasıl bir faydası var? Şimdi bir kere önceden dediğim gibi ben hani zamanımı hep 1 saat üzerinden hesaplıyordum. Yani 1 saat çalışırım 5 dakika mola veririm, 1 saat çalışırım şöyle yaparım. Dolayısıyla günde hani ortalama 8 saat düş çalıştığımızı düşünürsek, ortalama hani 8 periyodum vardı. Şimdi çalışmaları hep 25 dakika üzerinden düşünüyorum. Dolayısıyla bir günde bir anda 16 periyodum oldu. Neredeyse zamanımı iki katına çıkarmış oldum yani. Diğer taraftan aslında zaman benim için çok daha değerli hale geldi. Şöyle ki. Şimdi önceden 20 dakika, 25 dakika bana gerçekten çok kısa gibi geliyordu. Ve hani 20 dakikada ne halledebilirim, hiçbir şey halledemem. 25 dakikam varsa yani oturup bilgisayarın başına geçene kadar geçer gibi düşünüyordum. Bu yüzden böyle kısa periyotları genellikle işte ya sosyal medyada takılarak ya böyle boş boş durarak tamamen böyle boş şekilde geçiriyordum. Bu teknikle çalışmaya başladıktan sonra 20 dakikalar, 25 dakikalar... Bana çok değerli zaman dilimleri gibi gelmeye başladı ve dolayısıyla artık 25 dakikan varsa pekala bunu çok daha iyi bir şekilde değerlendirebiliyorum. Bir diğer konuda şimdi her periyotta bir tane iş yapmak zorundayız veya bir işi bir periyotta bitirmek zorundayız diye bir kuralımız yok. Bazı işler uzun olabilir yani üç periyot belki bir gün belki iki gün boyunca aynı iş üzerinde çalışabilirsiniz önemli değil. Bir periyotla bitireceğiz diye bir kural yok. Eğer bitmezse sonraki periyotlarda işe devam ediyoruz. Burada önemli olan odaklı şekilde sadece bir iş üzerinde çalışmak. Bazı işlerde çok kısa sürebilir. Mesela 10 dakikalık bir iştir ya da 5 dakikalık bir iştir. O zaman o periyotta mesela 5 dakika çalışsanız iş bitti. O zaman hemen iş listesinden ikinci işe geçiyoruz ve bu şekilde 25 dakikamızı bitirmiş oluyoruz, değerlendirmiş oluyoruz. Pomodoro tekniğini Uygulamak çok kolay. Ben sadece çalışırken değil, hani normal hobilerime vakit ayırırken de bu tekniği kullanıyorum. Mesela evde kitap okuyacağım diyelim, 25 dakikayı mutlaka kuruyorum. Çünkü 25 dakika benim için artık hani odaklı şekilde bir şeye vakit ayırmak demek. Bu iş olmak zorunda değil. Pekala kitap okumak olabilir veya başka bir şey olabilir. Hani kitap okurken beni yine bildirimlerin, telefonların ve benzeri bir şeyin rahatsız etmesini istemiyorum. Dolayısıyla pomodoro tekniğini hani her zaman kullanıyorum zaten 25 dakika kurmak çok kolay dediğim gibi herhangi bir app falan kullanmanıza da gerek yok. Yine de ben bazı kullandığım app'ler var onların linkini aşağıya açıklama bölümüne ekleyeceğim mutlaka incelemenizi tavsiye ederim. Sizin de hani pomodoro tekniği kullandınız mı eğer kullandıysanız nasıl tecrübeler edindiniz? Bunun dışında zaman yönetimi ile ilgili başka tecrübeleriniz varsa mutlaka yorum bölümüne ekleyin. Hepsini çok değerli buluyorum, hepsini okuyorum ve mutlaka cevap döneceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.